4x artı 18 ifadesini iki ifadenin çarpımı olarak yazmaya çalışacağız. İki ifadenin çarpımı, yani çarpanlarını bulacağız. Önce dağılma özelliğini tersine çevirelim. 4x ve 18'in ortak çarpanı var mı diye bir düşünelim. 4x ve 18'i bölen en büyük sayı hangisidir? 4 sayısı 2'ye bölünebilir, 18 de 2'ye bölünebilir. Bu ifadedeki 4x'i 2 çarpı 2x olarak yazabilirim. Bunları çarparsam 4x eder değil mi? 18'de 2 çarpı 9 olarak yazabilirim. Dalma özelliğini hatırlayın. Burada ortak çarpanı parantezin başına alacağız. 2'yi parantezin dışına alacağız ve bu ifade 2 çarpı parantez içinde 2x artı 9 olacak. Eğer bunu yani 2 parantezin içindekilerle çarparsak bir üsttekine ve tekrar çarparsak devam edersek de en üsttekine ulaşacağız. Bunlar aynı ifadeler. Bir örnek daha yapalım. İfademiz 12 artı 32y olsun. 12 ve 32'yi bölen en büyük sayı ne olabilir? Bu sayıların ikisi de 2'ye bölünebilir. 4'e de bölünebilir. Evet, en büyük ortak bölenleri 4. Bunların her ikisinde 4 çarpı bir şey olarak yazabiliriz. 12'yi 4 çarpı 3 olarak yazabiliriz. Artı 32'yi de 4 çarpı 8 olarak yazabiliriz. Çarpı y. Ne yapacağız? 4'ü parantezin başına alacağız. 4 çarpı parantez içinde 3 artı 8y. Bu tarz örneklerden daha çok yaptıkça, bu tarz sorulardan daha çok çözdükçe siz de çok hızlı görebileceksiniz. 12 ve 32'nin en büyük ortak böleni 4. 4'ü dışarı alıyorum. 12'yi 4'e bölersem 3. 32y'yi de 4'e bölersem 8y. Bu kadar basit.